Bergamot hem kokusu mükemmel, hem de bence tadı da mükemmel. Reçel olarak ise harika. Bergamot nereden geliyor diyeceksiniz. İki farklı görüş var. Birisi Bergamo Krallığından geldiği söyleniyor. Daha doğrusu Beyarmutu denildi. Sonra Beyarmutu, sonra olmuş Bergamotto. Ve günümüzde Kalabria İtalyan çizmesinin burnunun simgesi haline dönüşmüş. Niye bizde hala böyle bir şey yok onu anlamakta güçlük çekiyorum. Bizden gelmiş o tarafa gitmiş ve şimdi onlar orada... 5 tane limon sabununu 10 euroya yasıtıyorlar. bizde ise burada sıkıntıdayız. Bergamotun içinde değişik maddeler var. Kolesterolde %20 düşüş ama %20 dediğimiz zaman büyük rakamlar aklınıza gelmesin. 4-5 miligram. Asıl bu videoda anlatmak istediğim size önemli bir konu var. Bergamot ve enginarı beraber kullanmışlar ve kolesterol üzerinde çalışmışlar. Ufak düşüşler olmuş. Fakat niye eğer bir araya getirmişler diyecek olursanız, işin içinde çok ilginç bir teknoloji var. Çünkü bitkilerin içerisindeki bitkisel maddeler zor emiliyorlar. Hücre içine geçiş zor. O yüzden biyoya yararlanımları düşük. Daha önce kuersetinle ilgili videoda bundan bahsetmiştik. Kuersetin %46 ile en yüksek maddeydi. O yüzden ekstreler ve tabletler kullanılıyor. İşte bunun önüne geçebilmek için şimdi yeni bir teknoloji var. Fitozom teknolojisi. İlacı alıştığınız ortaya koyuyorsunuz. Etrafına da fosfolipit bir membran yerleştiriyorsunuz. Böylelikle hem emilimi hem de hücre içine geçişi gayet kolay oluyor. Niye yağ diyeceksiniz? Çünkü bizim hücre membranımızda yağ var. Dolayısıyla yağda çözülen bir madde gayet kolaylıkla hücre içerisine girebiliyor. Bakın ilaç endüstrisi şimdi bu fitokemikaller üzerinde çalışıyor. Teşekkürler, iyi günler.